Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabında Dik üçgen konusundaki ÖSYM tarzı testlerden Test 1'in çözümünü yapacağız Hadi bakalım çözümlere başlayalım Birinci soruda iki tane dik üçgen verilmiş Ve bizden X isteniyor. Öncelikli olarak şuradaki Pisagor bağıntısından şu Y'yi bulabiliriz biz Y kare neye eşittir 2'nin karesi artı 3'ün karesinden Kaç çıktı Y kare 4 artı 9'dan 13 çıktı Y kök 13 ama gerek yok Çünkü burada da bir Pisagor yaparsam x kare de buradan y kare artı 6'nın karesine eşit olacak. Yani x kare buradan y kareyi bulduk ya 13 diye. 13 artı 36 kaç yapıyor? 49 yapıyor. Y, x kare buradan 49 x de böylelikle kaç gelir? 7 gelir. Yani cevap Ceyhan yaptı birinci soruda. Geldik ki dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklet direkt haşa ait öklet. Bunun karesi bu çarpı bu değil miydi? Evet x'in karesi eşittir. 5 bölü 2 çarpı 18 bölü 5'e eşit. 5'lerden ay. 18 ile 2'den anay 9. X kare 9 X böylelikle kaç gelir? 3 gelir. Evet ikinci soru balık kesir oldu. Geldik üçüncü soruya. 12, 16, 3, 4, 5'in katı. 20. Ya sen burada hocam 4'ün 3 katı, 4'ün 4 katı, 4'ün 5 katı da diyebilirsin. Ama benim sana tavsiyem nedir? 3, 4, 5'in 5 katına kadar ezbere bilmen. Evet 20. E, burada da 90'dan bir kenar ortaya açılmış. Eşit eşitken burası da eşit olur. Yani x iken, burası da x burası da x. 2x eşittir 20 ise x böylelikle kaç gelecektir? 10 gelecektir. Evet üçüncü soru denizli geldi. Geldik dördüncü soruya. Evet dikten dik çizmiş öklit uygulamaya gerek yok. Çünkü 30-90 ne üçgeni? 30-60-90 üçgeni. Hocam burası da 30 oldu. 90 burası da 60 oldu. E ilk önce şuradaki dik üçgende 30-60-90 üçgeninde 90'ın karşı 8 ise 30'dan 90'a geçiş 2 kasta 90'dan 30'a geçiş yarısı olduğundan 4 oldu. 30'un karşı 4 60'ın 60'ı karşı da 4 3 oldu. E sonra hocam şu üçgende de 30'un karşı 4 köküçü 60'ı karşı x 3 katı olacağından burada şu köküçte köküsünün 3 yap 4 kere 3'ü de kaç yapar? 12 yapar. Evet böylelikle 4. soruyu denizli bulduk geldik 5. soruya. E 45'ler var yani ne yapacağız burada hocam dik çizelim. Şuradan bir dik çizecek olursak mesela, hocam dik çizince buradan ne geldi? Bak 45, 45, 93 üçgeni geldi. 4 kök ise kök ye bölünmüş hali 4, 4 yapar. A, hocam burada 45, 45, bunun da tamamı böyle uzatılmış hali olduğu için burada bir dik üçgen çıktı mı? Hali hazırda çıktı. E, 45, 45. Şu kenar kaç? Hocam 9sa bu kenar da 9 olacak ama x 9 değil. Dikkat et, x tamamıydı. E burada da x 9 4'e eşit değil mi? Aynen öyle. O zaman x eşittir. 9 artı 4'ten kaç çıkacaktır? 13 çıkacaktır. Evet 5. soru balık kesir oldu. Geldik 6'ya. Şekilde 25 birim kareden oluşturulan bir zemin verilmiştir. Tamam birim karelerden oluşan. Kale doğru parçası partisi k.setra'da okyanında döndüğünde l noktası mavi kenar üzerinde nereye değer? Arkadaşlar şuraya bakacak olursanız şurada bir birim karelerden oluşan dik üçgen var mı? O uzunluğa ait var. Birim karelerin kenarlarına bakalım. bakalım nereye denk geliyor. Hocam şurası 1 2 3 burası 4 3 4 5. O zaman şu benim uzunluk bak şuradaki uzunluk 5 birimse hop 5 birimlik yere gelecek. Nereye geliyor 1 2 3 4 5 tam da C noktasına denk gelmiyor mu? Evet cevap böylelikle Edremit yaptı 6. soru da geldik 7'ye. Hocam dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklet. H kareştir P çarpı K. Boş ver kardeşim. Bak sana ne verilmiş. Şu verilmiş. Buna ait. Dışarıda olduğu zaman o kenara ait. Aşağı. Aşağıya dayalı. Yani 6'nın kareştir X çarpı X artı 5 mi olacak? Evet. Normalde dağıtıp 36'yı öbür tarafa atıp çarpanlara ayıma yapabilirsin. Ya da 36'nın çarpanlarını düşün. 6'ya 6 olmuyor. 4'e 9. X yerine 4 koyarsam burası 9 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O zaman 7. soru Edremit oldu. Geldik 8'e. Yukarıda tüm yüzeyleri dikdörtgen biçimde olan düz bir zemin üzerinde bulunan bir kitap verilmiştir. Kitabın kapağı zemine değecek şekilde çekil bir dek gibi açıldığında kapak zemin ile 30 derecelik açı yapmaktadır. Evet şöyle yaptığında 30 derecelik açı yapmaktaymış. Tamam. Sonra kitabın kapağı. Kapa kitaba dik olacak biçimde çekil iki dek gibi açıldığında kapağın uç kısmının zemine olan uzaklığı 24 oluyormuş. E hocam şurada bir 30-60-90 üçgeni var. 30'un karşısına x dersem 90'ın karşısı nedir? 2x. Bak şimdi sen kapağı açıyorsun. Hop bu buraya geldi. E, buradaki kapak şuraya eşit değil mi? Evet. Şekil şekil. Hocam burası da ne oldu o zaman? 2x oldu. A toplamda burası. Aslında 3x olması lazım. 2x burada x burada. Evet 3x neye eşit? 24'e eşit. X'i de buradan kaç buluruz? X'i de buradan 8 olarak buluruz. Buna göre kitabın kalınlığı nedir diye soruluyor. Kitabın kalınlığı şurası değil mi kardeşim? Evet. Neresi? Kapağın kalınlığı ihmal edecek. Tabii şuradaki kapağın kalınlığı ihmal edecek. Şuradaki X deniliyor bizden. X'i kaç bulduk? 8 bulduk. Dolayısıyla cevap C Han çıktı arkadaşlar. 8. soruda. Geldik 9'a. Arkadaş 10, 24. Bir kere burada bir dik üçgen var. Şurası ne yapacaktır? 10, 24. Hocam 2 çarpı 5 burası. Burası da 2 çarpı 12. 5, 12, 13. 2 çarpı 13'ten burası toplamda 26 olacak. Verilenlere göre boyalı dik üçgenlerin çevreleri toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir kere... Şunlar toplamı direkt kaç yapıyor? Kırmızılar toplamı. Kırmızılar toplamı 26 yapıyor direkt. 26. Çevre isteniliyor benden. Hocam şunlara bakalım. Yataylara bakalım. Şu yataylar toplamı ne yapıyor? Maviler toplamı şu artı şu artı şu artı şu artı şu. Yani yataylar toplamı da alttaki 24'e eşit olmuyor mu? Evet. Maviler 24'e eşit oldu. Şimdi de siyahlara bakalım. Şu artı şu artı şu artı şu artı şu. Dikdörtgen tamamlayıp da görebiliriz. Şu artı şu artı şu artı şu artı şu. O da 10 mı eşit oluyor. Evet. Siyahları da ne bulduk? 10 bulduk. Zaten bizden kırmızı mavi siyah. Kırmızı mavi siyah. Kırmızı mavi siyah. Kırmızı mavi siyah. Kırmızı mavi siyahların toplamı isteniyor arkadaşlar. E o zaman burada hepsini birden toplayacak olursak. Şurası 50 60 mı yapıyor? Evet. Cevap böylelikle denizli yaptı arkadaşlar. 9. soru. Geldik. Güzel soruydu bu arada. Geldik 10. soruya. Ayak boyları eşit olan, uzunlukta olan bir pergelin ayakları arasındaki açı şekil 1'deki gibi 90 derece verildiğinde. Hocam ayak boyları eşit ya. Şunlar şöyle x kenar üçgen Kök 2'ye bölünmüş hali. Şuradaki uzunluk kök 6 bölü kök 2. Kaç yapıyor? Kök 3 yapıyor değil mi? Evet. <gülüyor> bu kök 3'ü kök 3 bulduk. Sonra pergelin ayakları arasındaki açı şekil 2'deki gibi 120 derece açılırsa artık biz buradaki uzunlukları kök 3 kök 3 bulduk. E burada da bunlar eşit ya. İkiz yani 30-30-120 üçgeni. Buradaki uzunluk ne olacaktır? Köküçün köküç katı olacaktır. O da kaç yapar? 3 yapar. Yani 10. soruyu böylelikle balık esir bulduk. Ve ÖSYM tarzı testlerden test 1'i bitirdik. Ne var sırada? Test 2 var. Test 2'de çözüm, çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.